Hayat böyle be. Kahpe hayat be. Selamlar millet bugün sizlerle birlikte. Yeni bir GTA 5 Online videosunda beraberiz. Yanımızda bugün Mesut var ve yeni arabalar ve eski arabalara yarıştır. Evet biraz hızlı bir giriş oldu evet. Yanımızda bugün evet. bu tür var evet. Ee, bu yeni araba bu eski araba niye eskisi yenisinden daha eski duruyor onu anlamış değilim. Şimdi bunu modifiye edeceğim. Ve ardından videomuza geçeceğiz bakalım eski denizaltı mı yeni denizaltı mı ya da denizde giden arabamı ne diyorsanız artık daha iyi göreceğiz ve böyle daha videoların böyle daha videoların değil böyle videoların devamı için artı 100 like yaparsanız yeni güncellemelerden her şeyden haberdar olabilirsiniz bu yine aynı şey diyor mesut beni denize götür ben sinirleniyorum mesut ben hızlıyorum gel sen de mobilit şey yapma ee, güncelleme bir şey yapma Upgrade yapma. Şimdi denize gidiyoruz. Bir deneyeceğiz araçlar. Şimdi hadi. Denize gidelim. Orada başlar. Şimdi aga. Bunu nasıl deniz altında terbiyesiz adam? Direkt denize Direkt Öyle mi? Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Hah dün dönüştü. Hey bazut uçakmışız ibine niye yalan söylüyor? Neyse evet araçlar. Gördüğünüz gibi bir deniz altımız var. Şimdi yarış yapacağız. Dur dur sakin ol Mesut. Şimdi biri ee, bunlarla kon tamam. Buradan aptal mısın evladım sen? Benim yatağa kadar gidiyoruz tamam mı? yarış hadi yatağa yarış hadi başla. Dur bir dakika. Başladı bir dakika. Ne geliyormuş zaten. Lan bana sıkma. Aptal! Sıkmıyorum kardeşim. Saatiğe basma. Sadece, sadece kaybetmek istiyorsun. Öyle bir şey yok. <gülüyor> Hile yapma. Bakayım. Nerede lan bu? Evet yenisi galiba daha iyi gibi. Tek tek deneyeceğiz. Savaşta da deneyeceğiz. Dur bakalım şimdi. E Mesut'u gördüğünüz gibi tozumu yutturdum. Yata geldik bile. Yani Mesut yani güzel kardeşim. Öyle olmaz ya. Böyle yani böyle olmaz. Geldim ben. Kazandım bile. Hadi bir de Hadi bir de kıyıya gidene kadar devam etsin. Hadi hadi. Yok oğlum yavaşla. Yavaş yavaş. Nasıl yavaş? İki tur attın bana ya. Alakası yok öyle bir şey yok. Ben karaya gitmiyormuşum güvende yani. bakayım bu ne yapıyorum lan nereye niye batmıyor şu an Allah ha heye basılı mı tutuyorduk Allah va maşallah kardeşim nasıl araşıyor ya bu şimdi Mesut bana birazcık sıktı yani ne yaptı bakalım şimdi savaşta hangisi alıyor. gevşek Mesut neredesin lan evet tek şeye patlamıyor ikisi de hadi gel başlayalım H'ye basılı tut lan ne yapıyorsun öyle on bana <gülüyor> jet gibi kaldım şurda Ha, hadi gel. Başla. Oha. Hayvan. Ya, Yanıyor <gülüyor> mu? za za Aaa. Lan ölüyorum lan. Patla lan it. Tamam arkadaşlar. Yeni araba daha iyiymiş. Kaçıyoruz şimdi içinden ama. Allah. Ananı. ha Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yeni araba yarışta her türlü alıyor. Yalnız videonun kamerasını kaydırmışım. <gülüyor> Neyse düzelttik. Ee, <gülüyor> yeni araba her türlü alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Şerefsiz Mesut. Gelme gelme. Gelme. Gelme. Sana gelme diyorum. Gelme. Gelme. Al geçemezsin hiç geçemezsin. Pat Bu da patladı o da patladı. İyi bari yani. Ee, i̇kisi de eşit arkadaşlar savaş konusunda. Ama bana sorarsanız hangisini al derseniz. Bende Nitro var. Bu Tirek'te Nitro yok bak. Şu Tirek'te Nitro yok. Oğlum seni kartopuyla döverim lan. Oğlum doğrudur bak seni kartopuyla döverim lan. Lan. Lan. Ana, Hadi. Dövüşmeyi öğrenmiş, Hadi. Space'e bas. Space'e bas. Space'e. Dur dur. Deneyelim. Ana. Lan. Şeref yoksun insan. Space'e bas. Ooo. Ba Lan. Lan. Boynuz kulağı geçiyordu. Evet arkadaşlar. Boynuz kulağı geçiyordu. Öyle bir şey yok. Kendine gel. Şimdi. Canım yok ama benim. Ama canım yok. Hile. Şimdi bir de Go Kart'ları deneyeceğiz arkadaşlar. Go Kart'ları bayağı sevmiştik. Onları deneyeceğiz. Hadi. Go Kart'lara. Dur. Go Kart'lara. Logartara geçelim. Aha, bir şey fark ettim şu an. Bintler çalışmıyor. Full montaj yapmam lazım Allah kahretsin. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi arabalarımızı yine seçiyoruz. Ee, ben satın almış mıydım acaba? Mekanikten bakalım hemen. Sallameler gelecek. Çok... 120 like'ı geçerse de para kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten deli gibi para kasabiliyorsunuz. Ee, şimdi... Almamış mıyız lan? burada. Tamam. Neler de burada doğurur. İnşallah. Bir de go kartları deneyince. Sen sipariş verdin değil mi? Geliyor seninki. Ee, benim, ben sipariş verdim şimdi. Tamam. Dur. Ben şimdi bakalım. Gelsin be. O, hadi. Yalnız buraya çıkmayacak mı bu gerçekten? Neyse dur. Şuradan bir yerden çıkartırız Oğlum, herhalde. Ha. tank köyü tutuyor lan artık da. Ha ben de anlamadım nedenini. Kardeş. <gülüyor> Na na na. Bu arada iki yeni go kartı da deneyeceğiz arkadaşlar. İki yeni go kart da olacak. Şimdi şuradan şöyle gidek yardıralım bakalım top speedi ne kadar. Bu top speedi sanırım daha hızlanmıyor arkadaş. Çok şirin bir koruması var. Umarım modifiye çekiliyordur. Modifiye çekilmiyorsa kötü olacak çünkü. Aha açıldı tamam modifiye yapıyoruz. Küçücük go karta modifiye yaptıracaklar bizi. Hadi bakalım. Çok komik görünüyor girerken içeriye modifiyeciye. Şimdi. Repair. 160 bin. 160 pardon ne bina aman. Armor takalım. En yüksekinden güzel bir armoru olsun. Neresine armor taktı bilmiyorum. Eh fren takalım. Fren güzel olur. Engine. Bu ne ya? Aa engine block da takabiliyorsun. Dur. Engine block. Oo beğendim. Bayağı bildiğin go kart oyunu gibi falan filan. Şundan sevmiyorum ben. Belli olmasın abi bu. Bunlar ne böyle ama Neyse en pahalısından koyalım da şimdi hava sirkülasyonu için falan önemlidir ya da şundan koyalım siyah olsun şimdi rengini değiştireceğiz zaten de ee, bu ne şu alt taraf değil mi aynen ee, yani fazla bir şey değişmiyor neyse bunu koyalım horn aha işte buna ya da hep aynı şey yapmayalım. Sen girdin mi şimdi şeye? Oo, ooo ayarları görünce anlayacaksın çok şekil inşallah aynı şey yapmayız. Çok güzelmiş tam bunu koydum. Şimdi rengi de ona göre yaparız. Bu go kart baya hoşmuş arkadaşlar gerçekten go kart olması bir şey. Pedalları da ayarlayabiliyoruz. Oo. Şöyle en kalitelisi ne olsun. Resprey. Bu çok önemli abi. Primary coroller. Chrome. chrome niye yapamıyorum? 19 mor. Class. Oh. Uğraşılmaz. Oy beyaz çok güzel durdu. Gerçi silver'mış. Şimdi secondary coroller. Klasik. Şöyle mor falan yok mu ya? Şöyle... Pembiş pembiş de kalalım boyu diyor Hadi bakayım pembiş pembiş güzel oldu. Hadi bak. Aha, wheelları değiştirebiliyoruz. Turbo. Allah aşkına turbo ekledim Çok merak ediyorum. Wheels, tires, tire enchance. Balat Bulletproof. Zaten balat bırakmış güzel. Ee, kırmızı olsun abi tiresi oku. Çık baba bunlardan. Tam bu kadar da. Hadi çıkalım. Çok güzel oldu. Hadi Mesut yap da çık. Çok şeker oldu bu anasını. La o ne lan? O ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> la bu ne? Kızak koymuşlar. Evet acaba hangisi yenecek yarışta gel. Çok merak ettim şu an gerçekten. Bu yolun sonuna kadar yarışacağız gel. Çok komik duruyor ama. <gülüyor> bu ne? hayır hayır hayır. Sen başla yolun sonuna kadar yarıfı başla Oğlum bu beni yenebilir mi ya Allah aşkına ya Lan Lan Lan Lan oğlum o tip Boy beni de yenemez de Lan oğlum Böyle hayır, saçmalık hayır, yok hayır, hayır, hayır. Böyle kavga hayır. olmaz yapmayın ne An avradını evet e Evet Eee kim sıkıştı? Evet. evet. Aman koyun lan! Böyle bir şey yok lan. Böyle bir şey yok. Oh, böyle bir şey yok lan. Böyle bir şey yok lan. Hileci, hileci buş. Nereye sıkıyorum lan ben? Oha kardeşim arkaya bakar göne sıkıyorum. Öl lan! Ben böyle bir şey mi olur lan? Böyle şey yok. Neymiş efendim çocuk karga? Görür. Görür şimdi. Aman kodum öldüğümde, öldüğümde kornaya bastım ya. He? Ya. Kardeşim eee yani böyle bir şey yok Bak bu daha güçlü Artık bu daha güçlü kardeşim kafama sıktı bak Kaf Arkadaşlar kafanıza sıkan arkadaşlarınızı etiketleyin. Aman ha Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar eee hızlı olmasa da Hayat korumasında daha iyi Yani ben böyle saçmalık görmedim Yarım saat sen oraya gel Turbo tak şey tak adam gelsin Küçücük şeyle senin ağzına sıçsın Farkatsın bir de Az buz da değil öyle Evet, evet arkadaşlar bu ve bu, buna benzer videoların devamı için aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. En son kalın Hepinizi seviyorum. Sıkutmayın. Bay bye. bye.